Selam, ben Sultanoğlu. İyi ve güzel insanların kanalı. Kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir videoyla karşınızdayız. Bugünkü videomuzda bazı bölgelerde Samsıra, bazılarında akıt, bazılarında çiğirdik dedikleri bir tatlı türüyle karşınızdayız. Modern insan bu tatlıya krokan diyor. Krokan nasıl yapılır? Birlikte göreceğiz. Buyurun başlayalım. Malzemelerimizi tanıtıyorum. Bir çay bardağı pekmez. Bir su bardağında kavrulmuş susam ve bir tabakta kavrulmuş yer fıstığı. Tavayı ocağa koyuyoruz. Ve pekmezimizi içine kaynayıncaya kadar boşaltıyoruz. Pekmez kaynayıncaya kadar bekliyoruz. Pekmezimiz kaynadı. Bir dakika kadar daha bu şekilde kaynar olarak karıştırıyoruz. Kontrollü bir şekilde susamımızı katıyoruz. Önce yarım bardak kadar katıyorum. Ardından fıstığımızı katıyorum, tamamını. Yine kontrollü bir şekilde ve karıştırıyoruz. Hepsini birlikte kaynatmaya devam ediyoruz. Güzelce kıvama geldi. Ocaktan alıyoruz ve yağlı kağıdın üzerine sereceğiz ve yağlı kağıdın üzerine seriyoruz. Ve düzeltiyoruz. Sonra kağıdımızı ikiye katlayacağız ve toplayla ile yeni işte yayıyoruz. Ve soğuması için bırakıyoruz. Sıra geldi klokanımızı dilimlemeye. onu öyle bırakıyoruz. Ve şimdi kalıbın iyice yerleşebilmesi için buzdolabının buzona kaldırıyoruz. Sıra geldi buzdolabından çıkarttığımız tatlamacı krokanımızı dilimlemeye. Gördüğünüz gibi. Böylece parçalarını ayırdık. Afiyet olsun. Bir videonun daha sonuna geldik. Umuyorum beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı ve yorum yazmayı lütfen esirgemeyin. Yapacağınız yorumlar bize yol gösterecektir. İyi ve güzel insanların kanalı Selam Ben Sultanoğlu kanalını izlediniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun.